Allah'ım ﷻ ve selamın ﷺ bariğına sığıdına Muhammed ve ﷺ aleyhisselamın ﷺ adede ve iftali. Azzal Allah ﷻ neshetanı rahim hikmetince tüm madde manasına kavuştu. Bismillahi r rahim sözcüğünün içerisinde var olan Rahman olan Hz. Allah'ın adı, maddenin manası ile kavuşmasını sağlayan tecelli-i ilahidir. Rahmaniyet, insanoğlunun ve bütün hakikatin tamamını kuşatacak olan maddenin oluşumu için gerekli olan süreçleri bizlere anlatır. İnsanoğlu bu sürece muhtaçtır. Mana maddeden evvel var olan bir şeydir. Zira Allahu Zülcelal bir şeye ol dediğinde onu oldurandır. Bir şeyin oluşumu olmazın hemen evvelinde zaman gibi anlaşılmasa dahi hakikatince manasından sonra gelendir. Bu yüzden Allahu Zülcelal'in besmelesinde bir hikmet penceresinden bakıldığında Rahman ve Rahim sözcükleri madde ve zaman arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiğine dair izler taşır. Bu izlerden biri olan madde ile mananın ilişkisini üç cihette ele alınmalıdır. İnsan olduğu için mananın ardından gelen maddenin ilki Rabbimizin bizden istediğidir. Zaten onun maddeyi yaratma sebebi bizim o maddeden oluşumuzla beraber madde ile Rabbimizin isteğine kavuşma hakikatincedir. O yüzden Rabbimizin istedikleri hakikattir. Maddenin hakikatine erebilmek işte bu manasıyla bakılsa üç pencereden Aynı anda bakabilince görülebilen bir hakikati gösterir bize. Hakikati göstermek için gerekli olan hakikat bu üç pencerenin aynı minval üzerine denk gelmesiyle mümkündür. O zaman madde ile mana arasındaki o hakiki ilişkiyi anlayabilmek ve kavrayabilmek mümkün olabilir. Rabbimizin isteklerine ulaşabilmemiz için bizim onun kullarına bildirdiğinden haberdar olmamız gerektirir. İşte buna hikmet denir. Şu Kur'an-ı Azimüşşan ki şu Besmey-i ile bizlere hikmetli sözleri beyan ediyor. O hikmet madde ile mana arasındaki ilişkinin ikinci penceresi mahiyetindedir. Öyleyse O'nun kullarına bildirdiği, kullarından da bize inşa ettirilen ve izah ettirilen ve hayatımızda yanlışlara karşılık ikame ettirilmekle kalmayıp Hakikati i bize tevdi ettiren süreç, hikmet sürecidir. Bir mananın esasındaki bu ikinci taifeye ulaşabilmek için elbette üçüncü pencereye de sahip olmak gerekiyor. O pencere ki bize en yakın olan pencere, gözlerimizdir. Gözlerimizin hemen ötesidir. Bu ise kulun bildiğidir. Yani haktır. Hak, olunun hemen gözü önünde gördüğüdür. Benim hakkım demek kadar gerçek, ancak sonrasında hikmetiyle ve sonra hakikatiyle, Manası bütünleşince maddeye dönüşendir. Nefisten arınmış bir halde bu üç pencereye aynı anda bakabilen bir gözün o feraset ve basiret pervazlarından tabiri caizse hakkı, hikmeti ve hakikati görebilmesi mümkün olur. Bu üçü bir araya geldiği zaman bir mana Tam anlamıyla anlaşılmaya başlanır. O andan itibaren madde size kendisini izahata geçer ki o zamanın içindeki kendi görevini göstermektedir. O halde o madde ki her zaman diliminde kulların bildiği kadar kullarına bildirildiği gibi ve Rabbimizin istediği şekil üzere görevini ifa etmektedir. Demir, uranyum, alüminyum ne derseniz deyin her birisi bu zamanın içinde kendisine atfedilmiş bu mananın farklı dengeleriyle izahata kendilerini mecbur edip zikrullah ile bunu göstermektedir. Öyleyse her zamanın kendinde bir hakkı doğmuş olur. Ve böyle vecih-i ilahiye madde tercüman olur. Maddenin kullanmış olduğu bu tercüman tam olarak da zamandır. Zaman maddenin üzerinde vecih-i ilahinin tercümanıdır. Bizler o tercümanın içinde maddede vecih-i ilahiyi aramak, görmek, onun üzerindeki farklılıkları keşfetmek üzere değil, oradan hasıl olan hakkı hikmetiyle anlamak ve yaşamak hakikatine ermekle mükellef olan canlılarız. Bizim maddi özelliğimiz dahi o zamanın tercümanlığıyla ortaya çıkmaktadır ki sonrasında azaların birer tercüman olup her zaman diliminde gerçekleşen her şeyi yeniden izahatı ancak böyle izah edilebilir. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.